Yeni Bright Boost yaşlanma karşıtı gece kremi, neoglukazemin ve mineraller içeren formülüyle cildin gece boyunca yenilenmesine ve kolajen üretimini sürdürmesine yardımcı olur. Daha aydınlık ve sağlıklı bir görünüm sağlar.